Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlkem Tobi ve Jumbo da şurada yatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bana sosyal medyada çok fazla gelen sorulara cevap vermek için çekiyorum arkadaşlar. Nedir bu sorular diye soracak olursanız. Arkadaşlar yazın gelmesiyle beraber, havaların ısınmasıyla beraber bana bir sürü DM yoluyla ya da yorum yoluyla köpeklerime hangi mamayı vermem daha doğru köpeklerim hangi mamayı yemeli bu dönemde hangi mamayı tercih etmeliyim vesaire vesaire bir sürü soru geliyor ben 2 yıldır köpek bakıyorum ve köpeklerimle ilgili belli araçlarla araştırmalar sonucunda ve deneyler sonucunda yani deneme yanılma yöntemiyle bir sürü mama denedim ve artık bu konuda bir tık bilgi sahibim arkadaşlar ve size bugün mama önerilerinden bahsedeceğim ve kullandığım mamaları göstereceğim özellikle yeni mamalarımız geldi o mamaları size göstereceğim ne için vermemiz gerektiğini anlatacağım önce mamalarımızı göstereceğim sonra neden vermemiz gerektiğini anlatacağım video başlıyor eğer kanala abone değilseniz lütfen şu an gidin kanala abone olun sizin için içerik üretiyoruz ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar daha fazla uzatmadan video başlıyor tobe tobe gel bir buki buraya gel o ağzındakini yemezsin bu yararlı değil bu yararlı değil çıkarın ağzından ben alacağım altı tamam, Evet al. Evet arkadaşlar başlıyoruz önce mamaları gösteriyorum size sonrasında neden vermeniz gerektiğini özellikle yaz döneminde neden vermeniz gerektiğinden bahsedeceğim Özellikle golden tarzı köpekler yani tüy döken ve tüy çok olan köpekler için ideal bir video olacak ideal mama önerileri olacak video başlıyor Şimdi biraz oyna da görsünler hadi Yakala onu al bunu Bununla sen oyna al Al Aferin benim oğluma be Hadi bitirince başlayacağız videoyu çekmeye. Çekar, çek al onu. Çek al onu. Çek onu. Çek onu Tumbo. Al onu cumbbo. Senin o senin. Şu görüntüye bakayım. <gülüyor> Neyse. Hadi içeri gelin mama göstereceğiz. Mama. Mama diyorum mama mama. Ya böyle bakarsın işte. Evet arkadaşlar. Önce mamamızı gösteriyorum size. Burada. Evet. Nedir'in kuzu etli, yaban mersinli ve yulaflısını tercih ediyoruz arkadaşlar. Yaban mersini e bir sürü faydası var arkadaşlar ama özellikle antioksidan, selenyum ve çinko açısından ve demir açısından büyük bir yarara sahip arkadaşlar Yaban Mersin'e. Onun dışında... Kuzu eti var. Kuzu eti kas gelişimleri için önemli. Yıl, hafta, günlük almaları gereken vitamini veriyor arkadaşlar. Ben bunu tek başına vermiyorum. Benim yanımda da görmüş olduğunuz gibi bir kovan var ve genelde iki, ta iki tarz mama söyleyip ikisini birleştirip ortak olarak veriyorum. Ne mama diyen mamalara göre birazcık daha pahalı ama kullandıkları malzemeler olarak en kaliteli mama olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun eş değer bazı firmalar ve markalar var tabi ki ama en önemli markalardan biri ne de ve ben köpeklerim üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu fark ettim. Daha önce kullandığım diğer mamalar, test ettiğim diğer mamalardan çok daha faydalı olduğunu fark ettim ve köpeklerim de bunu severek yiyor. İlk olarak bunu karıştırıyoruz bir miktar arkadaşlar. Ben daha öncesinden bunu açmıştım. Şimdi bir miktarını döktüm kovaya arkadaşlar. Sonrasında biraz daha bundan dökeceğim sonra tekrar bunu dökeceğim sonra tekrar onu dökeceğim ve hepsini birazcık harmanlamış olacağım. Ve öğünleri sırasında hepsinden birden yemiş olacaklar Diğer mamaya geçiyorum, özellikle yaz dönemi için hani e, Golden tarzı köpekler özellikle arkadaşlar Tüy dökmeleri, tüy problemleri, deri problemleri için Somonlu mama arkadaşlar, balık ve balık yağı olan bir mama Ve bu cilt ve cilt sorunlarına, tüy sorunlarına efsane şekilde iyi geliyor Diğer mamayı gösteriyorum şimdi Evet arkadaşlar, diğer mamamız Purina'nın somonlu su Dediğim gibi Tüy ve ciltlerine inanılmaz iyi geliyor ve özellikle yaz dönemlerinde daha fresh bir lezzet oluyor onlar için. Onlar da erken sıkılmıyor ve bayağı da severek yiyor. Köpeğiniz çok fazla kıl dökme sorunu yaşıyorsa özellikle yaz dönemlerine girişlerde ki bu mevsim geçişlerinde çok normal bir durum arkadaşlar. Daha kontrol altında tutabilmek için somonlu mamaları önerebiliyorum. Eğer siz iki tane mama almak istemiyorsanız direkt somonluyu alıp onunla devam edebilirsiniz. Özellikle yaz aylarına girişlerde ve yaz boyunca. Ama yaban mersininin saydığım gibi bir sürü vitamin değeri olduğu için arkadaşlar yaban mersinli bir mama kullanmanız sizin ve köpeğiniz açısından da iyi. Şu an kokudan dolayı geldiler zaten. Oh ne güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor. Evet şimdi birazcık da bundan ekleyeceğim arkadaşlar. Bıçamız deliyoruz. Evet. Purina ve ND piyasadaki pahalı markalar Biliyorum farkındayım herkes Purina ve ND alamayabilir arkadaşlar ama Bu özelliklere sahip diğer mamalardan tercih edebilirsiniz Şöyle bir şey de söylemem gerekiyor Ambalajının üstünde işte şunlu bunlu yazması Ne kadar önemli olduğunu düşünürseniz düşünün Her marka gösterdiklerini yapmıyor Yapmadığı gibi de arkadaşlar İçine koydukları işte somon diyorlar Somonun işte en kötü hallerini koyuyorlar i̇şte başka tavuk diyorlar tavuğun en kötü hallerini koyuyorlar ve gerçekten besin değeri olarak da Baya düşük oluyor o yüzden bu firmalara güveniyorum Daha önce kullandığım mamalardan Bildiğim kadarıyla ve köpeklerimde Gördüğüm etkileri kadarıyla Bu iki mamayı özellikle öneriyorum Bunun dışında da önerdiğim diğer mama Britkair arkadaşlar Britkair'i de tercih edebilirsiniz O da kullandığım malzeme açısından Zengin ve gösterdikleri Üzerinde yazdıkları özelliklerin tamamını Taşıyan mamalar ee, Şimdi dediğim gibi diğer mamayı da karıştıracağım Sonra birbirleriyle harmanlayacağım tobe al bir tane. Al bir tane. Cuma gel sana bir tane vereyim. Seveceğim bakalım. o çok güzelmiş. Ölçeğimiz içinde kalmış. Ben ölçekle verdiğim için arkadaşlar ölçek içinde kalırsa bulamayız bir daha. Evet şimdi ikisini birbirine karıştırdım. İlk başta koyduğumu tekrar koyacağım arkadaşlar. bir miktar daha ne de bir miktar daha porina Tekrar N'de. ne de ne? Şuan an aslında ama ne edeyim? Kalmış mı bakalım? Hayır kalmış. Bu bitti. Bitti. Mama bitti. Maman bitti tabi ya. Arkadaşlar ben bu kadar büyük yapıyorum ee, bana özellikle de TikTok'tan vesaire şey diyorlar yani mama'nın kokusu kaçmaz mı tadı kaçmaz mı işte. Ne bileyim bayatlamaz mı? Değil, bayatlamaz. Çünkü bunun bir de kapağı var arkadaşlar. Aynı paketin içinde durduğu gibi Mama aldıktan sonra, yani mamalarını verdikten sonra kapağını kapatıyorum. Ne kokusu kaçıyor, ne lezzeti kaçıyor, ne de bayatlıyor arkadaşlar. Çünkü hava almıyor. Siz de köpeğinize göre arkadaşlar, daha küçüğünü, daha büyüğünü Ben iki tane golden büyütüyorum ve bunlar maxi, yani en büyük ırk olarak geçiyor. En büyük ırkların yemesi gereken miktara göre Zaten bu bana bir aylık falan mama oluyor. Bir ay içinde de bayatlamıyor. Kapağını da kapattıktan sonra bayatlamıyor kesinlikle. Şimdi son mamayı da karıştırıp devam ediyoruz. Ve karıştırdık arkadaşlar. Şimdi biraz kolumuzu sokup karıştırıyoruz. ama mama düştücümmü. Bu. Bak burada bir yerde. Git bul Hayır, ben hazırını istiyorum. Ben bunu yiyeceğim baba. Evet, mamamız hazır. Elim ayağım mama oldu. Kokusu da biraz bana itici geliyor aslında ya. Ya hazır mamalar, yani yaş mamalar arkadaşlar kokuları böyle acayip güzel geliyor ona Böyle hani lezzetli bir şeyler yiyorlarmış gibi geliyor. Ama kuru mamanın, özellikle şu anki mamaların kokuları beni bayağı bir... Midemi bulandırıyor, midemi kaldırıyor. Daha bir şey yemedim ben bugün hiç. Al, bir tane daha ya. Aa buradaymış, yerdeki. Al. Otur be. Bekle. Bekle. <gülüyor> Olmadı. Evet arkadaşlar, bana DM yoluyla ulaşıp, Kardeşim ne kullanıyorsun? Abi ne verebiliriz? Abi hangi mamayı öneriyorsun? Abi tüy sorunlarını nasıl hallediyorsun? Kardeş senin köpeklerinin tüyleri çok güzel. İşte sorun yaşıyor musun? Nasıl, ne veriyorsun? Gibi bütün soruların cevabı aslında mamalarla alakalı arkadaşlar. Onun dışında da tabii ki dış faktörler var. Nedir bunlar? İşte köpeklerinizin sosyalleşebilmeleri, enerjilerini atabilmeleri, onun dışında strese girmemeleri. Strese girmemeleri için zaten günde bir kere ya da iki kere dışarıya çıkarmanız gerekiyor. Onun dışında oyuncak verip o streslerini atmanız gerekiyor. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Bu da onlarda tüy problemini azaltan faktörler arkadaşlar. Çünkü köpekler gerçekten duy... Tabii gel bakayım buraya bir. ...bununla çok oynuyorsun. bununla bu kadar oynamam. Ben video çekiyorum, sen orada. <gülüyor> Bence olmuyor. Bunu da bunun için artacağım. Artık oyuncaklı mamam var. <gülüyor> evet arkadaşlar, kullandığım mamaları gösterdim. Dediğim gibi piyasaya göre bitip pahalı. Türkiye'de özellikle mamalar çok pahalı. Ama gerçekten köpeğinizin de sağlığına dikkat ediyorsanız ve bana soranlardan işte hangi mamayı kullanıyorsun, hangi mamayı öneriyorsun sorularının cevabını bu videoda verdiğimi düşünüyorum. Bu dönemsel olarak değişiyor. Aynı mamayı daha sık kullanmanızı tavsiye. Tabii ki etmiyorum. Mamalarınızı sık sık değiştirebilirsiniz ama belli markalar aralığında değiştirmenizi öneriyorum. Kullandığınız mamayı sürekli 12 ay boyunca kullanamazsınız arkadaşlar. Çünkü bir yerden sonra etkisini de kaybediyor. Aynı her gün pilav, makarna yiyemeyeceğimiz gibi. Başka gıdalar da almamız gerekiyor. Bu da köpeklerinize baya fayda sağlayan bir detay arkadaşlar. Aynı mamayı her gün kullanamazsınız her ay kullanamazsınız iki ayda bir üç ayda bir ayda bir işte köpeğinizin sağlık durumuna göre kendiniz karar vermeniz gerekiyor sizin seçim yapmanız gerekiyor ben genelde iki ayda bir mamalarını değiştiriyorum biz dilara da var çünkü biz iki ayda bir mamalarını değiştiriyoruz arkadaşlar ve şu ana kadar mamayı yememe mamadan sıkılma gibi sorunlarla karşılaşmıyoruz zaten seçtiğimiz mamaları almadan önce araştırıp alıyoruz ve ne gibi faydaları var benim köpeğime ne gibi fayda sağlayacak bunları biliyoruz almadan önce ben de bu video yoluyla size ulaştırmaya çalışıyorum Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar Mamanın son halini göstereceğim Onların ne kadar sevdiğini görüyorsunuz Zaten köpeklerimin e, bakayım Tüy sağlığından işte parlaklığından da fark ediyorsunuzdur arkadaşlar İyi mama kullanmak Köpeğinizde de bilirgin faydalar sağlıyor arkadaşlar işte tüylerinin parlaklığı, güzelliği, uzunluğu Onlarda yaratabileceği egzama vesaire cilt sorunlarının da ortadan kaldırmış oluyor Bu videoda bana Mart ayının sonundan başlayıp Nisan ve Mayıs boyunca da devam eden Mama önerilerinin cevabını verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar Dediğim gibi piyasaya göre bir tık pahalı ama siz kendi markanızı, indirimlerinizi araştırıp bu tarz mamalara yönelebilirsiniz. Mamarın, mamanın içeriklerine önem verin arkadaşlar. Köpeğinizin neye ihtiyaç duyduğunu fark edin. Ona göre mama seçimi yapın. Size şimdi harmanladığım mamayı göstereceğim. Ve ben bu mamayı yaklaşık bir ay kullanacağım arkadaşlar. Belki bir ayı birazcık da geçebilir. Yani çünkü mamaların kilolarına bakayım tekrar. Mamalarımın biri 14 kilo, biri 12 kilo. Toplamda 26 kilo mama var arkadaşlar bunun içinde. Ve 26 kilo mama da ortalama işte verdiğimiz gramajlara göre 1,5 ay falan yetiyor. Zaten ben ilk 1 ay bitince mamaları azalınca yenilerini söyleyeceğim. Bu mamayı kullandıktan sonra köpeklerimdeki etkilerine göre önümüzdeki ay ya devam edeceğim ya da yeni bir mamaya geçeceğim arkadaşlar. Tür olarak değiştireceğim. İşte tavukluya geçebilirim, ne bileyim portakallıya geçebilirim gibi gibi. Ee, o zaman seçeceğim eğer bir değişim olursa onunla ilgili de video çekeceğim Umarım sorularınıza cevap almışsınızdır arkadaşlar Şimdi size karıştırdığım mamayı göstereceğim Onların ne kadar sevdiğini farkındasınızdır zaten Köpeklerimi sevenler nasıl bir tüy yapısına sahip olduğunu biliyor Umarım yardımcı olmuşuzdur şimdi mamayı gösteriyoruz Evet arkadaşlar mamayı karıştırdığımda görüyorsunuz Bunları işte ölçekle verdiğim için hepsinden aynı anda yemiş olacaklar Buradaki her mama Bayağı iyi karışmış durumda bence. Burada da bir oyuncak var. Oo Oyuncak mama mı? Oyuncak mama mı? Al! Tabi! Bu mamayı çok mu istiyorsun? Çık bir buraya! Çık buraya bir! Çık buraya bir! Çık! Çık! Çık yukarı! İstiyor musun bu mamayı? Çok mu istiyorsun? Çok mu istiyorsun? Hayır bağırma bana! Hayır! Bana bağıramazsın! Yukarı! Oraya mı çıkacak ben burada oturacağım, videoyu da ben anlayacağım. Ben bu mamayı çok seviyorum. En sevdiğim mama bu mama. Ben de çok. Seviyorum. Çok mu seviyorsun mamayı? Al bak burada. Al bak burada. Aferin, aferin benim oğlum. Görüşürüz de jumbo Görüşürüz arkadaşlar. Mamalar çok güzel kokuyor ve biz aç kaldık. Bu kadar güzel kokan mamayı yiyemedik. Babam bize vereceğini düşünüyorum ama vermeye debilir. Çünkü sabah yedik. Babam günde iki öğün veriyor bize. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana en çok mama önerimi soruyordunuz. Ben size mama önerilerimi gösterdim. Özellikle yaz aylarında tercih etmeniz gereken mamalardan bahsettim. Eğer köpekler hakkında ya da köpeklerim hakkında merak ettiğiniz başka bir soru varsa cevaplamaya çalışabilirim. Yorumlarda yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.